Geniörler, les züleyde sirkendim. soy Pablo Emilio Escobar soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. kalsın düşüncen içinde ben dediğimden değil seni zaten harcayacaklar dostların haklayacaklar sevdikleri senden saklayacaklar üzüldüğünden az duyacaklar onlar kuramazlar kafamda ördüğüm kadar duvarlar çıkmaz bu günahlar rahibem okumazsa masallar Papa gibi kaçırılacaklar lakin tutmazsa dualar kana kandış soracaklar intikam isteyen usalaklar salaklar arandığımı da sanacaklar kucaktan inmeyen o kaşarlar o değil o gün hissettiğim gece ve de pislettiğim ederi. Hepsi kadere dert geliyor ecele sert Olay istere dilime sert çık dışarı ver Kalemi ne kadar dert dolu bilir değil insan ben. Yakana takılan ağlama yakıp alarak alanı yakala Hızımı bırakıp yarını geceye ser ve susup edinme der. Yine kelime ikilemi arasına düşüp eceli, Geceye ser dilimi al kalemi ver yine deliye bak hele delice Hecesine yolu gösteren musamma yok dolu sözleri Yazıp duracak hep göklere benim mullan Escobar, bu da sırttaki bozuk hamdikin elindeki pusulam Yeter artık sus kalmadı kimsem tutunan Çıkarsa savaşlar, çıktı kalanlar kimin umrunda? Elimde kalaş var, kafada telaşlar beni kurşunla Benim ulan Escobar tatları şarkıdan mı? ağrıdı başı sanmam kaşıdaklara başları değil yeşil kaşı başı kaşı buca karşı suçlu değil hepsi yiyeceksin bir zaman sonra mahylesin Flaş flaş elinde kelepçe bahaneleri haş haş mülkün temeli adalet sanki bir davet suça gelecek başımıza bu da ne kadar çabuk unutuldu soma vah vah insana adalet susar ama adalet parayla susar laf edene kan para verene sevgiyi kusar. Benim ulan eskobar da sırtdaki bozukam Zihin eldeki pusulam yeter artık Susulan kalmadı kimsem tutuna Çıkarsa savaşlarına açıkta kalanlar kimin umrunda Elimde kalaş var kafada telaşlar beni kurşunla Benim ulan eskobar buda sırtdaki bozukam Zihin eldeki pusulağım yeter artık Susulan kalmadı kimsem tutuna Çıkarsa savaşlarına açıkta kalanlar kimin umrunda Elimde kalaş var kafada telaş beni kurşunla.